Evet. Tamam, diğer soruya geçelim. Dur! Geçelim. Oy. Hiç yakınakmadın mı Sena? Rabi'ye çantı tavırsını sorsana bir 8 ile 55. <gülüyor> 56. <gülüyor> e mu işte. <biliyormuşmuştu. gülüyor> Hangi konuda haksız çıkar? Hiçbir konuda. Öğrenle alakalı her konuda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle dedim Sami, ek. hamileyim. Ha, hayırlısı olsun. Wir haben uns heute hier versammelt, um ein Battle mit meiner Schwägerin anzutreten. Und zwar geht es darum, wer kennt Sami besser? Ich als seine Ehefrau, die sechs Jahre mit ihm verheiratet ist. Oder seine Schwester, die ihn seit 27 Jahren kennt. Und <lacht> ich, glaub, ich, ich hoffe, ich lose nicht ab, aber ich denke, dass ich Sami eigentlich schon ganz gut kenne. So, ich werde euch zu diesem Video, das ist natürlich jetzt auf Türkisch, Untertitel einfügen. Und wir werden in dem Video Türkisch reden und jeder hat hier seine wand und kann dann hier schreiben, was er denkt, was es ist und ich würde sagen, lass uns starten mit der Frage Nummer 1. Was ist damit? Çünkü çıkacak. mı terliyoruz? Hiç düşünmedim bile bak. Direkt direkt netti çünkü yani. yani direkt yazdım, bitti bu kadar. Severeyim <gülüyor> <gülüyor> mi? 1 2 3 PC mühendisi mi? Bilgisayar mühendisi. <gülüyor> öğretmen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öğretmen mi? <gülüyor> ben yazdım drift araba. <gülüyor> Hayır. He, öğretmen A niye? PC'm PC mühendisi ne? Ben bilgisayar küçükken anneme hep derdim ki anne bir ben bilgisayar mühendisi olacağım. Seni hiç çalıştırmayacağım. Sana bütün makineleri otomatik yapacağım. Bir de kafamda basar ya öyle şeylere birazcık. Ne drift ne araba var? ne? Var. Ya çok seviyor ya Drift drift'i küçüklüğünden Şu beri. Yani şey ne bileyim drift çok seviyordu ya. 0 puan Ebru, Benim 0 mi? puan Rabia. Ben her zaman söylüyorum, beni kimse tanıyamaz diye. Her şey değil mi ya? <gülüyor> Görmesinler, şöyle kapayım da. Bak yine hiç düşünmedim çünkü net. Her şey net. Çeviriyorum şey musun? <gülüyor> Ebru <bu> ama ne <gülüyor> <gülüyor> Sakız <gülüyor> <gülüyor> hava toz, polen yani. yani e... Ben bunu bilerek yazdım. Hastasınıymış evet. beni kavga mı kavga mı? Çok alerjisi var buna. Polen hava toz olarak geçiyor mu? Geçiyor. Geçiyor. Ama en büyük alerjisi buna var. Ya o Ama alerji o ya, o sağlıkla alakalı, o, o yüz olduğum, yani sevmediğim bir şey. Dur <gülüyor> mal. Das Spiel machen wir auch Sen umgekehrt, wenn elini. meine Schwester Fulya da ist. Sie kommt nämlich ganz bald und da wird es heißen, wer kennt mich besser, mein Schwester oder er? <gülüyor> sıfır sıfır hala. Ya, ama yok, 0 değil mi oluyor? Evet, ben Polen hava tozu aynı. Yani iyi düşünün, iyi düşünün. Yani yurt dışı. Ay o kadar uzun yazdık ki şu an. Ben yanlış mı biliyorum? Değiştirebilir miyim? İki tane cevap veriyorum çünkü tam emin değilim. Ben de emin değilim. Şu an iki tane Çok özür dilerim ya, bir dakika. Ben zamanları karıştırdım. Ben kesin doğru yazdım o zaman. <gülüyor> ya hangisi? <böyle? gülüyor> Çok uzun geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, ne ne çünkü? Yaz yok, yaz yok, Ben, hayır ben doğru yazdım. Ama askerlik değil değil mi? Yok, yok şey canım. Ya, ya hello. O, ne yapıyorsun şu an yani? Resmen şey yapıyorsunuz. Hatırlatma. Ben iki tane yazdım, silmeyeceğim. Çevirelim mi? Evet bildim. Ne yerlis? Kıbrıs Çin. Ben de Çin e, avuçlu yerliyim. Çin. Çin mi? Çin yerine git Kıbrıs. Evet hazır değilim ben daha. Kahve mi içmem lazım? Yani Sami var ya şu an saçma sapan bir cevap verirsen o kadar kızarım ki sana. <gülüyor> tamam ben yazdım. <gülüyor> bir, iki, üç. Ne yazmış o? Red Bull. <gülüyor> o ne peynikolada? Allah aşkına yalan. O ne, ne peynikolada? Ya? Ne zaman sen peynikolada içiyorsun da en sevdiğin içecek? Evet, sık sık tatillerde içiyorum işte. Aa hayır, o kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak Fatima, <gülüyor> piña colada alcohol free version. <gülüyor> Aa yes. Kesinlikle Red, Red, Red Bull yani. Evet, tamam Red Bull'dur. Öylecekler Bull. diye başka yazayım dedim de. <gülüyor> Oooo. Tabii ki de. İki tane yazma hakkımız var mı? Hayır, hayır. Bir, iki, ya, ya. üç. <gülüyor> ne olur? Bordo. Ya sen, siyah. Ya siyah, sen, ya sen, siyah yani siyah. Sami. Bordo, bordo ne alaka? Vallahi bir bordo. tane üstünde bordo bile bir şey yok. Evet, o zaman. hiç görmedim bu zamana var bordo. Ay bit. Aaa. <gülüyor> bordo benim en sevdiğim renk bordo ve Ama lacivert. Ama niye giymiyorsun o zaman? Neyi? Aha lacivert işte. Ama o siyah. Aha e tam, siyah. Bordo, Hayır. Ben de kabul etmiyorum Benim kusura en bakma. Benim en Tamam bordoymuş Bordo o zaman ikinci. <gülüyor> yani bilemediniz. <gülüyor> Demek ki beni hiç tanımıyormuşsunuz. Ama en sevdiğin renk. Siyah mı Siyah giyiyorsun her. Ben bir siyah renk sevdiğim değil. için giymiyorum ki. E niye giyiyorsun? Yani siyah olduğu için. Yani mecburiyetten giyiyoruz siyah. <gülüyor> sevdiğim için bana <gülüyor> değil. Evvallah ben, bence biz, bir, bize bir sorun var. Yani bilemedim şu an. Bunu... Evet. <gülüyor> Çevirelim mi? <gülüyor> ne yazmış? Baba. <gülüyor> <mi? gülüyor> yani <gülüyor> annem hatta başka isim istemiş ama babam başka koymuş. <gülüyor> Bilmiyorum canım. Ama bunlar, ama bunlar harflerin sesini dinleyip ona göre yapıyorlar <gülüyor> yani. Ben dinliyorum, dinliyorum ben dinliyorum. Ya. Yani benim yani. tahmin ettiğim ben de yani. Yani. Yani. Çünkü onu neyse anlatacağım çevirince. Hazır mıyız? One, two, three. Aaa. ne alaka? Bizde kesin kalıp <gülüyor> mı yani? yani? Ne alakası var? Sen muzu, bal ve cevizle çok seviyorsun. Evet. Başla. Tamam çevir. Yani ben meyve salatasının üzerine bal ve ceviz Hayır, severim. Hayır muzu özellikle. Ne ya? İçine muz katmışlığım olabilir. Hayır. Ama aklımı hala yapamadıklarımda. <gülüyor> Bence <gülüyor> biz... Yani bence Sami'de bir sorun var yani. Kendide yani. Vallahi bence siz hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Kudu. Anneme gittiğim zaman annem, oğlum kavun var. Valla aynı testi annen de yapsam bakalım annem, annen ne yazacak, çok merak ediyorum. Anne çoğunu bilir. Muz diyecek çünkü anne. Ya muz, niye muz? Neden bütün çocukların sevdiği meyve muz biliyor musun? Onu Azra nefret ben? ediyor. Hayır, şimdi Azra çünkü muzun içinde doğdu. Bizim zamanımızda... <gülüyor> i̇şte niye maymun muyum çocuğum? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bizim zamanımızda, muz çok şimdi evet. Ercan da bilir biraz, Ercan da bizim akranımız mesela, muz çok eve lüksü. zor girerdi. Ulaşılmaz yani hani iki ayda bir, üç ayda bir eve muz girerse bizim evlerde bayram olurdu. Yani Onun oyundan, için zaten çok sevdiğini oyundan düşündüm. Oyundan yani bütün çocuklar muza böyle bizim yaşlarımızın özellikle muza karşı ayrı evet muz da zaten ben kavun ve, muz, kavun ve muz yazacaktım mesela. Muz yazsaydın keşke. Yani iki tane kabul etmiyorsun diye pek yazdım Annem beslenmeye koymazdı ya okulda çocuklara ayıp olur diye. Yeme mi içme mi? Yeme içme. İkisi tamam. Bilden. Sami valla bak başka bir şey yazarsan gerçekten sinirleneceğim. Gerçekten, gerçek cevapları yaz. Yazdım. Ya Yazdın mı arabaya? Dur arabaya ya, yazmadım. Yazdın ama yani çok alakasız bir şey yazdım. Ben başka bir şey ya aldım soruyu. Zannettim ki hiçbir şey olmasa. Anlamaz. Bir dakika, bir dakika yazıyorum. Bakma. Amma uzun yazdın evet. ha. Ne İçeceğe ya? yazıyorum bir de. Ne içecek? <gülüyor> i̇çecek Aç dedi ya. ya. Nohut pilav ayran, nohut kola yazdım ben. Kuru fasulye nohut pilav kola, aynen. Ee, yani bence doğru. doğruyuz yani. <gülüyor> zaman, evet. İşin içinde nohut var yani bir şekilde. Ben, ben ne yazdım biliyor musun? Ekmek peynir yazdım. Hani hiçbir şey bulamazsa oturur onu yer yani. Hani. Ya sen niye böyle eski Türk filmlerindeki o gariban kız modundasın? <gülüyor> Ruhu bakayım. <ya. gülüyor> <Bodybuilding. gülüyor> En sevdi spor mu? Ama onun adı ne bilmiyorum ki. Spora gidiyor ya. ya ben şimdi başka şeyler düşünüyordum hani. Neyse. Ne gibi? Ben yazdım bitti bile. <gülüyor> Bakıyorsun değil mi? Bakmıyorum ya. Baksam ne, ne yapacağım ki? Ben görsem bir şey olmazdı. Ay beni ilgilendim. Çevireyim mi? Ya, evet nasıl bilemedim ki bunu? Abi elendin. Yani. Elendin. Sevdi spor derken kendi yaptığı değil Hayır. mi? Hayır. Ne ben top oynamıyor mu? Ha. Futbol kesinlikle yani. Evet yani. Ve jim. Sen ne yazdır şınav mı? Ha şınav çekmeyi böyle severdi böyle. Ya, <gülüyor> ya abi sen. Ya nasıl olimpiyeler ya? Ya. ya. Hiç kimse sever. Ya şınav spor mu ya? Ne o? <gülüyor> olimpiyatlarda şınav diye spor dalı var. <gülüyor> Artık madalyayı de <da> ben aldım. <gülüyor> ya. Ama eskisi de oluyor mu? Ya niye söylüyorsun eskisi ya? Yani. Ya yeni mi olacak eski mi? Ya o bak, anamı da eskiden yani. sevdiğimi... Evet. Öyle, öyle bir soru geldi ki şu an tüm aklım allak bullak oldu ha. En, en sevdiğim müzik, müzik grubu, grubu derken müzik grubunun ismi mi yoksa işte pop, Şarkı rock, mı? caz yok, bilmem ismi. onun gibi mi? Yok yok grubun ismi mi? Ben böyle anladım. Hayır hayır, hayır. grubun Metal ismi. Ben Beatles gibi, Queen evet. gibi. Türkçe yansak olmuyor mu? Yani fark etti sanki seni seviyorsa onu yazacaksın yani. Ben etmem, Yani kimsenin bilebileceği. Ben biliyorum. Ne? Ne? Ya yazacağım işte tahtaya. Tamam şimdi silmene gerek yok. Altına yazabilirsin. Sonra silirsin. Tamam. Ercan. <gülüyor> <gülüyor> bir tek yazdığımı sen anlayacaksın. <gülüyor> Yani hele bir onu yazma Sami. vallahi yani. Yaz Valla aklına, aklına bir şey da. gelmedi, yazdım yani. Hadi, bir, iki, üç. Abi şimdi grup deyince kesin Müslüm Gülses yazmış. Bir, iki, üç. Hadi. Yumurt <gülüyor> seven kardeşler, A A Orhan <gülüyor> Gence'ye <gülüyor> bay. Şey gelmedi. O ne yazmış? Arabic slow Python. <gülüyor> Abdülhamit Aytaç Abdülhamit müzik grubu mu ya? Ya işte onun şarkıları var yani. Ya evet. O müzik grubu mu? Ama onu çok seviyor. Yurt siz, seven kardeşleri sevmiyor. Siz ikiniz siz, de hangi dünyada yaşıyorsunuz ya? bir şey söyleyeyim ya? mi? Bir kere Yurt seven kardeşlerin bir tane şarkısını dinlediğini ben duymadım. Geleceğim buralardan artık elveda son, son kez sarılayım. Bir de onu değil herkes söylüyor. İsmail YK. Oğlum siz daha yaşınız tutmuyoruz ama yaşınız da tutuyor ya da. İsmail Yak. Ercan Nursel'ın kardeşleri biliyorsun değil mi? E tamam i̇smi daha fazla konuşmaya gerek yok. İsmail YK'ında mıydı? Aha YK bak YK. İsmail de bunların solistiydi o zaman. Ama sonra dağıldı. Kesinlikle Ablası... kabul etmiyorum. Ya ama şey bak onun adını bilmiyorum sadece açıklamasını yani yazacağım. Yani bak bir düzgün filmi yaz. O da bir filmdi. Ha Çünkü biliyorum biliyorum ama adını bilmiyorum. Dur. Bir Zaten bir tane mi yazıyoruz Ercan? Bir tane evet. Yani filmin ismini bilmiyorum yani ama bilmiyorum, yazıyorum. evet. Yani herhalde 500 defa izlemişimdir. Hani bir 500 defa izlemekten de sıkılmam. Kesin biliyorum. Ben de kesin biliyorum ama, ama filmin ismini filmi bilmiyorum, bilmiyorum ama açıklamasını yazdım. Çevirelim mi? Neyi? Biraz. Yani aşk olsun. O ne bir? Ya Emreo sen hangi kafayı yaşıyorsun ya? Benim ya sen... ilk izlediğim film oydu biliyor musun? Ya, ne alakası var ya? Köpek oğlan ha, ha, ha Sen haçiko diyorsun. Tamam haçiko da çok güzel de... Ama bunu çok seviyorum. O seviyordum. tamam o çok duygusaldı. Yani. Amca'nın filmin ismi neydi? Söyle bana. The Message. The Message. Ya. Ha ilk o izlediğimiz mi? filmdi. Haçiko mu? Ha? Onu çok seviyorum. Kaç kere izledim demişti. Tamam demiştim. onu da çok izledim de yani o yaşanmış bir hikaye. Film değil. Film ama. Ya tamam da o bir, ya başka bir olay yok. Tamam yarım haklı mıyım? Haksızsın. Ben? En sevdiğim film bu. Sen zaten tüm gitmişsin. <gülüyor> Bunu çıkarın yayından. Ben şunu biliyorum. Çevireyim mi? Tamam beni. Geç <gülüyor> tamam mı? Ya. <gülüyor> ya yakınlaşmışım ama. Sen ne yazdın Allah aşkına. <gülüyor> Bütün evet, soruları evet. yanlış anlıyorum ama biliyor musun? Adam dedem yazmış ya. Evet, böyle sorun mu olur? Dur dur dur dur. <gülüyor> De yanlış e, yazmışım ne gülerim ama var e ya. 2 3 Öğrelelim mi tamam mısın? Evet. <gülüyor> evet. Tamam sana onay veride devam. <gülüyor> Onayla da. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onu tabii ki. Ta ta ta tam. <gülüyor> Matematik. Acaba neden? Acaba neden? Çok zeki olduğunu Evet Kendimde hoşlanmadığı şey. Fiziki olarak mı ya da uy olarak olarak. Huy olarak. Huy olarak Karakter olarak. Ben yazıyorum. Benim, amma yazdınız ha. Bence doğru bilir. Evet. Bence o huyunu çok sevmiyordur ama... Çevireyim mi? Sev çevirelim mi? Ben bildim. Takıntı olması çok, çok düşünmesi. düşünmesi. Duygusallığını. Yani, Ebru kaybetti. Duygusallığını niye sevmesin Ebru ki? Ebru kaybetti. E ne bileyim işte bazı ortamlarda yani böyle duygusal ha. olduğu zaman sevmeyebilir yani. Yok bence iyi bir şey. Ebru kaybetti yaz. <gülüyor> Dur daha siliyorum ben. Yazdın mı yani sen? Yani dert oldu bu kalem ha, bana. yazmadım. Tamam yazıyorum. Yani bir fark olabilir. Ya <gülüyor> abi, abi, abi, abi. Ama şöyle oluyor evet. Yani ben normal çünkü... bazı kalıp ufak ayakkabılarda 3 oluyor. Hayır hep 42'sin sen. Hayır. Ya, ay kalıp. Hayır. Yani şu an mesela Skechers'ı bak o 43. Evet çünkü Mertobat ben yeni 43. aldığında gördüm ofiste. Evet, diğer ayakkabılar mesela yediğim 42. Tam sana buçuk o zaman bana tam puan. Hayır tam puan değil. Bence de ikiniz de bildiniz. Bildik ikimiz de. Çünkü o kutu geldi ben 43 gördüm. Yani. Ne yapayım şimdi? Ben çevirebilir miyim şimdiden? Çünkü büyük bir gururla <gülüyor> bir de yanlış biliyormuşum. Çevir çevir, çevir göreyim bir. Çevireyim mi? Çevir. Dur o yazsın da ondan sonra. İyi düşün Sami. Ama hayır. Ne hayır ya? Ne hayır evet ben önde en çok ondan korkarım. <gülüyor> ben bunu da kabul etmiyorum. Evet ya. var yükseklik korkusu. Yükseğe çıkmazsın korkmazsın. Ya bu devamlı sürecek bir şey şey değil. değil hayır ya. Allah aşkına çevir. Ya sıra senin Sanırım Ebru'ya bir yarım puan daha ekleyeceğiz. Galiba. En yakınlarına bir şey olacak korkusu. Bölge falan mı? Evet. Bölge mi yok ki direkt yer mi? Yani, ben, ben yazdım. Ya. Var ya Sami. Yani şu an farklı bir şey yazarsan var ya kafanı kırarım. Rabi'ye kesin bilemeyecek de. Sen kesin bilemeyeceksin Allah mi? aşkına ee, göster. Vallahi bilemeyeceksin. Allah'ın seviyorsan. Sen de onu mu yazdın? <Gülüyor> bir bakayım. Bir bakayım Allah aşkına ben bakayım. Ege, Ulan, kıyı kenarları. Düsseldorf ne alakası var ya tatile gitmek istediğin. Evet ben Düsseldorf'a biz çalışmaya gidiyoruz ama orada kendimi tatilde gibi hissediyorum ve çok mutluyum. Ama yani. ya ben Türkiye sınırları içinde bulundum yani. Ben de yoktu. Türkiye sınırları diye bir şey izledik ki. Neyse tamam, tamam. kaybettiniz. Hmm. Alo. Şöyle. Bu da olabilir. Hazır mıyız? Bilmişim. Abi sen bilemedin. Kendim ama bilir tabii ki. Yani 96 kilosun yani, yani 94 biliyorum. 96.4. Işte. Ama noktasını sormadın. Ben kazandım en yakın benim <gülüyor> yani 400 gramla. Yani 400 gramla. Tabii ki de ben çevirdim. Ama yani kiminle konuşurken güler diyor yani ya. ya. Ha, ne diyorsun sen ya? Hamza ve arkadaşlarına en fazla gülersin. Hayır bana daha çok gülüyor. Hayır ne alerji. Resmen ama. şey yazsaydın ya, güldür güldür. <gülüyor> Kemal ay, Sunar ay, ne zaman ay. izledin de güldüğünü ben hiç görmedim. Ama dedi ki kiminle Abi, konuşurken dedi. Konuşurken demedi kime en çok güler dedi. Kesin bilmeyeceksin insan. <gülüyor> Ama başkasını yazarsan olmaz. Ya niye olmaz? Hem de Türk dizi tarihinin gelmiş geçmiş gelecek en iyi dizisi. Bu kadar da iddialıyım. Daha bunun üstüne gelmiş yaran gibi kadro yok. Bunun üzerine gelmiş herhangi bir oyunculuk yok. Hiçbir şey yok. Tamam sus, tamam. Bir saniye düşünüyorum şu an. İkiniz de bilemeyeceksiniz bunu. Ya <gülüyor> Sami, yani bu yalan yani. Niye kurtlar varsın müziğini açıyorsun o zaman? Aynen öyle. Hep bunu izliyorsun. Youtube'da hep bunu izliyorsun tekrar tekrar. Evet, Kusura bakma var. yani. yani görmedin? Görmedin? Görmediniz mi? Bir kere görmedim. Lan telefonunu Youtube'u aç. Benim ev, şey Kultar bölümleri çıkar. Artı sonra bunlar çıkar. Hı -hı. Hele bir bunu yazma. Evet. Abi burada sanki sen gibi gibime geliyor. Hayır. Valla. Hayır. Geçen Aksay'dayken aldın daha bir sürü. Abi sana bakayım kabunu. Ama geçen aldı ya bir sürü bu çok mu güzel dedi. Ya ne alakası var ya? Dişli <gülüyor> limon. Ben hiç limon sevmiyorum, se doldurmam yerim. Onu üçümüz de doğru biliyoruzdur inşallah. Ömele. Ben biliyorum da... Ben söyle Evet. Ben yazıyorum yani en çok mutlu ettiği şey mi? Onu. Ben en, neyden, neyden mutlu olacağını bile bilmiyorum Tamam ben biliyorum. Yani. Yazıyorum. Ben de hani, tahmin ben edeyim mi? Eğer. Hayır. Hayır kendine yaz. <gülüyor> Bence bu. Çevirin bakalım Ya ben bu şey. tahmin ediyorum. Ben ben bakayım o zaman. Ne yazmışım? Namaz, ilgi ve çocuklar. Trabiya. Seyahat etmek, şehir gezmek. Vallahi sen daha doğru yazmışsın. Yani. Onu mutlu eder böyle <gülüyor> yapmazsa mutlu olur yani. Yani hayır ben şimdi bir yani. gezmeye düşünüyorum. Senin yazdığın şeyler mecburi şeyler. Hani ekstra böyle mutlu olmayı gerektiren şeyler değil ki. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? En can alıcı soruyu sordun. Ve ben en can alıcı soruyu bildim. Değil ben kazandım. Ben kazandım. Ama ben kazandım. Hayır. Hayatında en mutlu ettiği şeyi sormadın mı? Tamam, bunu bilmek büyük bir başarı bence. Evet. Dostluk kazandı diyelim, sağ olun, var olun arkadaşlar. İkiniz de beni hiç tanıyamamışsınız. <gülüyor> ich glaube, wenn ihr dieses Spiel zuhause spielen würdet, dann ist es auch gar nicht mal so easy mit eurem Partner oder so. Macht das mal zusammen. Es ist tatsächlich sehr spannend gewesen, was für Fragen dabei rausgekommen sind. <gülüyor> ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. mit Ö. Tschüss. Herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Canım Görüşmek yengecim. üzere. <gülüyor> evet.